15 Ağustos 2020 Manisa Merkez Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Rekor Gelişim. Müşterimiz Kazım Yüksel. Evet. Geçen senelerde de Rekor Gelişim ürünümüzü domates tarlalarında kullandılar. Burada yine sanayi tipi salçalık bir domateste. Bu sene uygulama yaptık. 10 dekar bir yerdeyiz. 11 dekar. Neler oldu? Bu sene neler gördük? Bu çeşit nedir? Bir bahsedelim Kazım abi. Bu çeşit pamira. Bamira çeşidi güçlü bir çeşit, güçlü bir çeşit, evet ee, yaygan bir çeşit. Hı hı. Ee, biz bunu geçen yıl rekor gelişimizi kullandık. Evet. Çok memnun kaldık. Geçen sene de videomuz vardı, üreticiler evet. izlediler. Bu evet. sene tekrar kullandık. İki yıldan beri kullanıyorum. Ben. İki yıldan beri kullanıyoruz. Evet, bu üçüncü yıl. İki tane tarlan var, domates tarlan, biri 23 dönüm, biri 10 10, 10 müş burası. Evet. Tabii oraya kullanamadım. şöyle bir şey oldu. Oranın e, icar tuttum kira uh -huh. ve biri tutuyordu bırakmış biz tuttuk ve bir gün içinde olduğu için her şey, her şey orada için, rekor hemen. gelişim biliyorsunuz biraz daha erken atmak lazım orada uh -huh. genç çalışır bir şey olur diye yani fırsatımız olmadı o tarlaların Oraya atardık. tarlalarında tabi uh -huh. bir fark var. Şimdi burada nasıl oldu verim farkı şöyle bir gösterelim mi orayı şöyle bir kaldıralım oradan bir başlayalım göstermeye Pamira çeşidi, çeşidi. şöyle. Şu an dekarda ne görüyoruz? Verim o, olarak. Şu an 4 tulumu topladım. Nedir? Devam ediyoruz toplamaya. Yaklaşık 10 12 ton sepete koyuyorum seçme mal. Yani 4 tonda ton da ar arkaya mal kalıyor. Hı -hı. O da şurada görürsünüz. Yaklaşık 16 17 tonlarda. Bu dekara 16. Son şöyle ekranda görülüyor şu an. Üreticiler görüyor. Ee, yani irileşme anlamında, kızarma anlamında gayet güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Şuradan çok da mevlam. gösterelim şöyle Kazım abi. Bir tane kaldırsak şöyle. Mesela. Şu anda ayağım basacak bir yer kalmamış. Ayağım basacak bir yer yok. Şöyle açalım evet. orayı. Şöyle. Ay maşallah. Şöyle görüldüğü gibi. Ee, hasata hazır şu an. Hasata hazır. Bekliyor. Ve renk de çok güzel. Her şey çok renk güzel. Renk de güzel. Ee, şey Şimdi, anlamında bu topraklar da niye burada özellikle niye kullandım? Burada tuz ve kireç yoğun. Evet. Kara toprak. Hı hı su yukarıda tut, tut, tut tutması lazım. pH yüksek. Yani nemi koruma amaçlı. Nevi koruma amaçlı. Tuzluluğu giderme amaçlı. Evet. Öbür tarlalara 5 <gülüyor> günde bir su verirken buraya 8-9 günde bir su verdim. Suyu yukarıda tuttu. Şimdi 5 günde verdiğimizde 9 gün neredeyse 4 e, gün. Zaman iki katına çıkmış evet, evet. sulama ne kadar yapıyorduk sulama zamanı mesela her bir sulama şimdi tabi her evre değişik domatının Heh, şu anki göre 20 saat göre. verdiğimiz zaman da oldu Hı -hı. ama ilk baştan 5 saat 6 saat 8 saat ama sulama aralığı e, zaman olarak iki katına çıkmış evet 5 günden 9 evet. güne 4 e, gün 60 bu da çok büyük bir aslında tasarruf evet toprakla ilgili nemi koruması vesairesi evet e, Tavsiye ediyor musunuz işinize dostunuza? İnsanlar sizi izlediler geçen senede ekranlarda. Ben bir domatesci gördüm. olarak tavsiye ediyorum kullandım hı hı. gördüm. Şimdi e, beğenmediğim bir ürün atadım. Da rekor gelişimle ilgili söyleyeceğiniz böyle kısaca üç tane şey söyleyebilir misiniz? Çiftçilerimize buradan. Allah müthiş bir verim verim. Domates için konuşuyoruz. Evet domates için konuşuyoruz güzel bir verim müthiş verimi arttırıyor. Evet. Suda tasarruf var. Su tasarrufu var. pH düşürüyor. Şimdi bu sene malum Manisa'da da su sorunu var. Evet. Baraj sularımız zaten kesileli bir ay oldu neredeyse. Evet. Ee, belki görülür, arkadaş şöyle bir tak tak tak çalışıyor. Yeni kuyular vuruluyor. Ekranda bilmiyorum. Evet yeni mu? kuyu vuruluyor. Kuyularımız Sularımız artık bu sene yüzde 90 artisanları kaybettik. Sular gitti yani ekranda tesadüfi evet. o da görülüyor. Evet, evet. Şöyle şuradan biraz daha gösterelim Kazım abi. Tabii, bir iki buyurun. tane daha. Şimdi burada bir dört dekar falan topladık. Altı dönüm daha var. Altı dönüm beş dekar civarında. Hasat ee, devam ediyor. Hasat devam Bugün ediyor. Bugün kasacılarımız gelmediği için şey yaptık durduk evet Burada bu şekilde ee, yani her şey anlamda bakın ayağımızı basacak yer yok o kadar sarmış bir şekilde görünüyor peki domatesle ilgili şöyle yapalım şöyle karşıdan alalım ee, yıl olarak domates üretimiyle alakalı olarak Manisa'da bu bölgede iklim nasıldı bu sene Uygun muydu şartlar? İklim hiç uygun değildi. Çok... Başlangıç fide aşamasından bugüne kadar anlatalım. Şimdi yaklaşık biz bunu ettiğimizde 8 Mayıs ile 16 Mayıs arasında 42 dereceye evet, düzen, doğru yaklaşık 80 yıldan beri görünmemiş bir sıcak vardı. Doğru. Son Bu sıcaklarda olur. çok büyük çiçek kırımları oldu. Domates 34 derecenin üstüne kabul etmez. Etmez. Çiçeğe kırar biliyorsunuz. Peki burada gördüğünüz tadırıyla. Burada çiçek kırımı olmadı ki gördünüz yani yaklaşık 70-80 tane meyve var zaten maksimumun ee, Şimdi bunlar çeşide çıkça, göre, çeşide evet. göre de şunun şöyle gösterelim. Evet. Şu şöyle. Ee, Taneirlikleri de gayet güzel, güzel ve yani. dolgun. Evet, evet. Daha mı derim? Sıcak kurak geçti. Yani evet. 13, 13, 16, 17 Mayıs arasında bir e, çok ondan büyük etkilenmedi. Bir sıcak oldu. Ben etkilenmediğine Hı -hı. şuna bağlıyorum. Suyu yukarıda tutma kab kabletiyle. Evet. Bir de şunu söyleyebilir miyiz? Sözünüzü kestim. Ee, kök sisteminin toprak yapısının uyumlu olması, kökün evet. çalışıyor olması, evet. bitkideki bu oluşacak sıcak stresini aldı. aldı çiçek evet. dökümünü, çiçek yanmasını engelledi. Evet. Tutum oldu. E, ve Bir hala, tane çiçek burun çürüklüyü bu tarafta göremezsiniz. Hala devam ediyor. E, devam edelim. Ondan sonrası devamında da zaten iklim e, çok da normal gitmedi. Iklim Hiç yani. gitmedi. Yağışlar ara ara. Bu bölgede olmasa da ara Hı. ara oldu. Ve bu sene hala gece ve gündüz sıcaklığı Çöl iklime döndü Ege Resmen. gece gece gündüz arası akşam ben burada üşüdüm. Üşüyorsunuz. Ya 13 Ağustos'tayız. Akşam üşüdüm. Hı hı. Bugün şimdi yanıyorum. Ya bunu bitkiler Yani Bir domatesin atsın. bu hiçbir şey. Bu da şey. bu da bitkilerde büyük bir stres oluşturuyor. Evet. Ee, bitkinin stres oluşturması, topraktan su emilemini zaten direkt durduran bir şey, beslenmesini durduran bir şey. Ee, bu konuda e, ektiğim günden beri bu tarlada hiç stres yaşamadım. Stres yaşamadık. E, verimimiz güzel. Çok güzel. E, tonaj anlamında 16 tonları yakalamışız evet. yıla göre evet. bu pamela çeşidine Şimdi göre. Şimdi domates de karlı bir işletme olacaksa burası. Evet. 10 tonun üzerine 10 tonun üzerine gitmesi lazım. Yaklaşık lazım. 10, ton olması fide, lazım. Kaç fide dikiyoruz onu da söyleyelim. Dekarda. Burada yaklaşık 30 bin tane fide var. 2800 tane dönümünde var. Döneme 2800 adet. 2900 16 adet fide var. Dönümü, 25 santimde bir ekildi. 140'a. E, toplamda 30 bin tane fide var. 30 bin tane fide var. E, ona göre hesabını üreticilerimiz yapar. 16 ton e, şu an topluyoruz. Evet. E, 12 tonu ayıklanıyor. Evet. 160-170 ton, 100, 170 ton mal. 4 tonu da arkasından yine devam ediyor. Evet. E, rekor gelişimi 3. yıl oldu. Kullanıyorsunuz. Öncelikle bu bölge... Tepecik diğer domates üreticilerine gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Ee, özellikle e, bundan %100 sonuç almaları için hı hı. ben burasını Kasım ayında sürdüm. Ekim ayında hı hı. pulluk altına o zaman attım. Tamam. O 4-5 ayda da güzel daha Erken attığınız için toprağızı daha iyi iyice işledi. Evet, koca e, kış boyunca Verimli hale getirdi. Evet verimli evet. hale getirdi. Bizim topraklarımız erkek toprak diyoruz. Biz yani pH yüksek. pH yüksek. E, neredeyse organik madde hiç yok. Çok. demir, yok, hı hı. Bunlara, tuzluluk var. Tuzluluk çok. Bunları e, normal hale getiriyor. Normal hale getiriyor. Evet, Bunu zaten 3. Yani. kez kullanıp gördünüz. Eee evet, evet. biz her şey, kullanmaya Biz teşekkür edeceğim. ediyoruz. Buradan bütün domates tüketicilerine şöyle son kez gösterelim ve videomuzu bitirelim. Şu en son şurayı bir kaldırabilirsek. Şurayı buraya da buraya da gösterelim. Şöyle gösterelim. Hayır, bir yerden göstermiş olmayalım. Ha. Bitirimi bitirelim buradan gösterip eee Ya yani, yani nereye kaldırsak hak etmiyor. Hı. Yani üstten bakıldığında belki şey görünmüyor gibi görülebilir ama. Evet şurası Şöyle. var. Şurası, evet. şurası bakın. Hı hı. Alta. Şu şekilde. alt dolu. Yeterli. Ee, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tarlanızı bize gezdirdiniz. Buradan bütün domates üreticilerine Manisa'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar gönderiyoruz.